Merhabalar. Bu videomda sizlere Eylül ayında gerçekleşecek olan dolunayın etkilerinden bahsedeceğim. 14 Eylül günü Türkiye saatiyle saat 7:30 civarında bir dolunay meydana gelecek. Balık burcunun 20 derecesinde. Dolayısıyla özellikle çekmiş olduğum haftalık aylık videolardan da hatırlayacağınız üzere gökyüzünde çok yoğun bir Başak burcu sterlimi Başak burcu hakimiyeti varken, Tam karşısında ve Balık Burcu'nda gerçekleşen dolunay aslında bize bizim biraz kendimize gelmemizi, biraz duygularımızı ön plana çıkarmamızı sağlayacağı benziyor arkadaşlar. Gökyüzünde Mars'ın, Güneş'in, Venüs'ün ve Merkür'ün Başak Burcu'nda konumlandığı bu dolunayla beraber tam karşısında bulunan Neptün ve Ay ile yapmış olduğu açılar aslında ortamı biraz gelecek duygusal olarak oldukça yoğun bir Dolunay'dan geçeceğimizi belirtmek istiyorum. Şimdi Dolunay'ın haritasına bakacağız. Dolunay haritasında diğer gezegenler hangi konumda ve Dolunay'ın açıları ne şekilde etkileyecek bizi ve haritada hangi evleri etkiliyor olacak bunlardan bahsedecek olursak. Özellikle başta da belirttiğim gibi birçok içsel gezegenimizin yani Mars'ın, Güneş'in, Venüs'ün ve Merkür'ün başak burcunda konumlanması söz konusu. Dolayısıyla zihnimiz, sevgi anlayışımız, ilgi odamız ve kendimizi ifade ediş, ortaya koyuş biçimimiz tıpkı bir başak burcu gibi çalışarak, çabalayarak, Mütevazi davranarak ama yeri geldiğinde eleştirmekten kaçınmayarak kendimizi ortaya koymaya çalıştığımız bir süreçte gerçekleşecek bu dolunay. Ve ay da balık burcunda. Ay balık burcunda aslında rahat eder arkadaşlar. Duygularımızı daha rahat bir şekilde ifade edebilir ve daha yoğun şekillerde yaşayabiliriz duygularımız esasında. Şimdi ayın balık burcunda olması ile beraber biliyorsunuz dolunaylar ay ve güneşin karşıt açıda olduğu gökyüzü eylemleridir. Duygularımızı ifade ederken gerçek hayat ve bizim içinde bulunmuş olduğumuz şartlar, yaşadığımız duygular, duygusal travmalar, psikolojik problemler ifade edemediğimiz, içimize atmış olduğumuz konular gibi aslında temalar ön planda olacak. Ay ile Güneş karşı karşıya gelirken aynı zamanda Başak Burcu'nun 17 derecesinde bulunan Mars'a da Ay'ın karşıtlığı söz konusu ve Balık Burcu'nun 17 derecesinde bulunan Neptün'e de Mars'ın karşıtlığı söz konusu ve aynı zamanda bu Dolunay'a kavuşum yapmış durumda Neptün. Dolayısıyla hem Neptün yani hem de Mars'a karşı gelen bir aslında Dolunay'ımız var ve Yoğun duygular içerisindeyiz. Neptün biliyorsunuz girdiği yerde biraz bulanıklaştırma, biraz algılarımızı değiştirme ve şartları net olarak görmeyi engelleme gibi etkileri beraberinde getirir ancak Neptün balık burcundan yücelir arkadaşlar. Dolayısıyla yoğun duygular, yoğun hayal gücü. Bunun yanı sıra e, hayallerimize kavuşma konusunda çok büyük istekler de beraberinde gelecektir. Özellikle 30 Ağustos'ta gerçekleşen Başak burcu yeni ayından sonra bir takım kararlar verdik ve Eylül ayına sıkı kararlarla başladık. Ama yine de Eylül ayının ilk günlerinde biraz sendeledik çünkü yoğun gündem, yeni gelişen olaylara adapte olmakta zorlandık. Artık e, bu Balık burcunda meydana gelecek dolunayla beraber hayallerimizi gerçekleştirme ve hayallerimize bir adım yaklaşma konusunda her ne kadar karşımıza Çıkan engeller olsa da özellikle agresif çıkışlar yapan bizi zorlayan bizi yoran engeller olsa da hayallerimize kavuşma, geçmiş hayallerimizi yerine getirme, hayallerimizden geri durmama adına çok yoğun bir mücadele vereceğimiz bir dolunay aslında. Dolunay'da Venüs ile Merkür'ün de 29 derece Başak Burcu'nda kavuşum yaptığını görüyoruz. 29 derece astrolojide biraz kritik bir derecedir. Genel olarak 0 derece ve 29 derece ekstra öneme sahiptir arkadaşlar. Hatta bir videomda da bahsetmiştim diye hatırlıyorum bu derecelerin öneminden. Burada Merkür'ün ve Venüs'ün Başak burcunun son derecede konumlanması aynı zamanda artık yavaş yavaş Terazi burcuna geçişini de göstermekte. Bugünün dolunay gecesi itibariyle Merkür ve Venüs Başak burcuna serine pardon Terazi burcuna serine başlayacak. Şimdi buradan son geçişte özellikle dolunayla yapmış olduğu açılarla beraber haritamızdaki mükemmellikçi o e, mükemmel olma arzusu o ideal arama arzusunun tavan yaptığı ve bir şeyleri sonlandırmak zorunda olduğumuz bir sürece aslında gö gösterecek bize. Merkür ve Venüs eşin içinde olduğu için ancak Başak burcunda olduğundan, eee haritasında 12. evde hatta 1. eve denk gelen bir e, konumdalar. Burada özellikle Eski kalıplarımız, bilinçaltı korkularımız, bilinçaltı kaygılarımız, vazgeçmekte bırakmakta zorlandığımız konular. Bu bir gönül ilişkisi olabilir. Bu bir iş iş e, anlaşması olabilir. Yani söz verdim, ona güvendim, ona sığındım e, veya e, artık geri dönüşü olmaz, artık sözümden dönemem gibi düşündüğünüz ama içten içe de bir türlü tatmin ve mutlu olamadığınız konuları sonlandırma noktasında bu dolunay aslında bir tetikleyici faktör olacak arkadaşlar. Bu dolunayla beraber artık bizi içten içe kemiren, içten içe yiyip bitiren, bilinçaltımızı zorlayan, biz tekrar eski kaygılarımıza, geçmişimize, eski başarısız günlerimize götüren ve bu anları hatırlatan deneyimler ve hayatımızdaki gerçekler. Aslında sandığımız kadar vazgeçilmez ve terk edilmesi zor gerçekler değil. Bununla yüzleşeceğiz arkadaşlar ve hayallerimize kavuşmak noktasında çok yüksek ideallerimiz olsa bile hayır. Eskiden kendimize vurmuş olduğumuz ketler yani şu şekilde. Hayır ona sen alajamazsın. Hayır çok büyük hayaller peşindesin. Zaten kim yapabiliyor ki sen mi yapacaksın? Şeklinde kendimize vurmuş olduğumuz ketleri bir kenara bırakıyoruz. Ve ben hayallerimi gerçekleştirmek adına yola çıkıyorum ve bu zamana kadar beni rahatsız eden ve içten içe beni bitiren, içten içe beni yoran, yıpratan ve bir çeşit bunalıma sokan, bir çeşit içe kapanışa ruhsal çöküntüyü sokan konular her neyse bunları sonlandırıyorum. Zor da olsa sonlandırıyorum. Benim için gerçekten vazgeçilmesi çok güç olsa da sonlandırıyorum ve bunu sonlandırmak zorundayım. Aslında bu dolunay her dolunayda olduğu gibi sonlandırma enerjisi ve karar enerjisi olsa da bu dolunay ekstra sonlandırma enerjilerini e, hakim diyebilirim. Bu sonlandırmaları gerçekleştirdikten sonra bu sonlandırma özellikle dediğim gibi bilinç yaşayacağımız bir şeydir. Yani ben zaten başarısızım. Ben zaten beceremiyorum. Ben zaten neyi elimi atsam kuruyor gibi. Aslında bunlar bilinçaltı kalıplarımızdır. Bu kalıplarımızdan sıyrılmak, bunlardan kurtulmak, üzerimizdeki o ölü toprağını atmak adına yapacağımız hamleler neticesinde hayallerimize kavuşmak için çok yüksek motivasyona sahip olacağımız ve Eylül ayının sonunda çok ciddi çıkışlar yakalayabileceğimiz bir dolunaydı aynı zamanda. Tabii ki dolunay olmasından mütevellit. Ee, aslında bir takım gerginlikler, bir takım e, zorlanmalar yaşayacağız. Kopmalar e, her ne kadar bizi zorluyor olsa da e, vazgeçmelerin en iyisi bile hiç kolay olmasa da burada bu dolunayın verdiği hayallerine ulaşma motivasyonu ve güçlüklerle mücadele edebilecek e, bir savaşçı ruh aslında mücadeleyle, savaşla, karşımızdaki engellerle, karşımızdaki setlerle sanki hani bir yel değirmeniyle mücadele edermişçesinde büyük hayallerimiz için gerçekten her birimizin savaşçı yönünün ortaya çıkacağı bir dolunay. Özellikle değişken burçların fazlasıyla etkisini hissedeceği bu dolunay bilhassa Mart'ın biriyle onu arasında doğan balık burçlarının Eylül'ün biriyle onu arasında doğan başak burçlarını, Aralık ayının biriyle onu arasında doğan yay burçlarını ve Haziran ayının biriyle onu arasında doğan ikizler burçlarını etkiliyor. Ve 21 e, derece civarında gezegen dizilimi olan değişken burçlardan e, gezegen dizilimi olan kişilerin haritalarını da aktif hale getiriyor. Ve oldukça zorlayıcı aslında. Oldukça güç bir dolunay. Ancak e, bizlerin hayalini gerçekleştirmesi adına bu dolunay kaçınılmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz balık burcunu Neptün Retro konumda ve dolunay anında da retro Neptünün dolunayla kavuştuğunu gözlemleyeceğiz. Ayın balık burcunda olması zaten duygularımızı çok yoğun ve derinden yaşadığımızı aslında bize gösteriyor ve Neptünle kavuştuğu için bu etkileşim aslında kolektif anlamda da etkileneceğimizi belirtebilirim. Yani toplumsal anlamda da her birimizin artık bir takım şeylere dur deme, bazı haksızlıklara karşı sesini çıkarma, sesini yükseltme ve ben de buradayım. Ben de bunu kabul kabul etmiyorum. Ben bu işte yokum. Ben bu oyunu bozarım şeklinde çıkışlar yapmasını aslında sağlayacak bu dolunay. 12. ev ve 6. ev aksında oldukça fazla bir etkileşim var ve 3. evdeki Jüpiter'de de sert açıları var bu dolunayın. Burada özellikle dediğim gibi Hani tıpkı bir yel değirmeniyle savaşırcasının bir mücadele içerisinde olduğumuz hayallerimizin peşinde koşmak, yapılan haksızlıklar, yapılan zulümler, yapılan e, artık bugüne kadar sabretmiş olduğumuz e, bir takım e, haksız durumlar dediğim gibi e, artık üzerimizde çok büyük psikolojik baskı çok büyük stres unsuru oluşturmaya başlayıp hatta sağlığımızı etkileyecek boyuta günlük işlerimizi yapamayacak günlük işlerimizin planını bozacak boyuta geldiği için artık buna dur diyeceğiz ve kendi hayallerimiz kendi hedeflerimiz kendi hayat anlayışımız kendi dünyamız için bir şeyler yapmaya karar vereceğiz arkadaşlar bu hususta Neptünün aslında çok büyük desteği var özellikle uzun süredir hayallerini erteleyen Örnek veriyorum bir ev hanımısınızdır yıllardır okuyup belki bir üniversite okuma hayaliniz vardır ancak gerek aileniz için gerek çocuklarınız için gerek çevresel faktörler veya maddi durumlardan dolayı ertelemişsinizdir. Ama yaşınız kaç olursa olsun şartlar her ne olursa olsun artık hayallerinizi gerçekleştirmek adına adım atma. E, niyetinde olacağınız bir dolunay bu dolunay e, bir adımla başlayacak arkadaşlar ve bu adım e, düşlerimize ulaşmak, hayallerimizin peşinden koşmak ve düşlerimizin bir şekilde mücadele ile kendi e, nasıl diyeyim alın terimizle e, uğraşarak çabalayarak karşımıza geldiği bu düşlerimize ulaşmak için şartların aslında bu e, mevcut olduğu ancak biraz çabalamamız biraz uğraşmamız ve eski kalıpları kırmamız gerektiği gibi gerçeklerle yüzleşebiliriz. Şimdi burada Jüpiter ile arasındaki gergin ve gerilimli açı aslında Jupiter'ın Eptun etkileşiminden kaynaklı bu sert açıyla beraber duygusal olarak çok hani nasıl diyeyim çok şanslı ve çok da arkamızda birinin olduğunu hissetmeden. Tek başımıza bu mücadeleyi vereceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Özellikle yakın çevremizden gerekli desteği göremeyebiliriz. Yakın çevremiz ne kadar kalabalık olursa olsun o kalabalıklar içerisinde yalnız olduğumuzu ve kimsenin aslında bizi gerçekten anlamadığını veya anlamak istemediğini aslında herkesin mücadelesinin kendine ait olduğunu sadece yanındaymış gibi gözüklüklerini fark edeceğimiz. Ama dediğim gibi bu dolmayla beraber Duygularımızın coşacağı, hayallerimizin coşacağı, artık bir şeyler yapma ihtiyacında hissedeceğimiz, artık bu böyle gitmez diyeceğimiz duygusal kapanışlar yaşayacağız arkadaşlar. Ve bunlar hemen ilk gün hayatımızda, günlük rutinimizde harekete geçireceğimiz konular olacaktır. Özellikle burçlara ilişkin yorumlar yapmayacağım. Haritalarınızda Balık Burcu'nun ve Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda Bakın bakalım bu dolunay ne gibi etkiler getirecek çok yoğun bir başak sterliumunun yanında bu sterliuma karşıtlık yapan bir balık dolunayı yani görev ve sorumluluklar bir yandan hayallerimiz bir yandan gerçek hayat bir yandan dediğim gibi rüyalarımız hedeflerimiz bir yandan iş dünyamız bir yandan çalışma hayatımız bir yandan sağlığımız bir yandan ruh dünyamız. Bunlar arasında çok büyük gerilimler, bunlar arasında çok büyük tercihler aşamasına getirecek bir dolunay. Ancak bu dolunay akabinde Eylül ayının sonunda eğer bu dolunayı güzel bir şekilde atlatır ve güçlü durmayı başarırsak ki karşısında Mars var bizi oldukça zorlayacaktır. Tartışmalar, agresif çıkışlarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksektir. Ee, bunlarla mücadeleyi başarırsak Eylül ayının sonu Ekim ayı itibariyle bunların meyvelerini toplayacağız arkadaşlar ve şunu düşünmelisiniz bu dolunayda özellikle şartlar ne kadar zor olursa olsun tek başınıza dahi olsanız da hayallerinizin peşinden koşmak için asla bir bahanenin arkasına sığınmayın ve asla birinin yanınızda olmasını beklemeyin. Kendi potansiyelinize güvenin, kendinize güvenin ve lütfen diğer sorumluluklar, diğer görevler, diğer planlar için büyük hayallerinizden vazgeçmeyin. Bu dolunay hayallerinizi hayata geçirebilmek adına sizi her zamankinden daha büyük destekleyecek. Ve artık 30 Ağustos'ta gerçekleşmiş olan güçlü başak ile beraber hayatımızda bir takım değişikliklere başlıyoruz. Artık aslında 2019'un rovanşını alıyoruz arkadaşlar. Her birinize güzel bir dolunay deneyimi diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda e, bu dolunayla ilgili özellikle yaşadığınız gelişmeleri paylaşırsanız çok sevinirim. Yükseleninizle beraber yazarsanız ve haritasına hakim olan arkadaşlar özellikle hangi evine düştüğünü, Başak Burcu'nun ve Balık Burcu'nun ve hangi değişiklikler yaşadığını da belirtirse çok sevinirim. Ee, bu arada bildirimleri açarsanız e, her gün paylaşmış olduğum videolardan haberdar olursunuz. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar da Instagram'dan astroloji sayfasını takip edip DM yoluyla bana ulaşabilir veya evrenselkadimbilgi.com adresine e-posta gönderebilir. Mutlu günler, hoşçakalın.